Uzun atlama, antik olimpiyatlardaki tek atlama kategorisiydi. Günümüzdeki uzun atlamadan farklıydı. Çünkü bir çeşit ağırlıklar, halterler kullanılıyordu. Atletler zıplarken ağırlıkları öne doğru sallıyor, yere değmeden önce de ağırlıkları geriye doğru sallıyorlardı. Bunlar büyük ihtimalle engel olarak kullanılırdı. Bu vazo uzun atlamayı resmetmekte. Hatta antik uzun atlama sporunu resmeden en iyi örnek olduğunu söyleyebilirim. Yunanlılar bu spor için ağırlıklar kullanırlardı. Bu bize biraz garip gelebilir. Bazı insanlar bu ağırlıkların atlayıcıya yardım ettiğini, bu sayede daha uzağa atlayabildiğini söylüyor. Atletler zıplarken ağırlıkları öne doğru sallıyor. Yere değmeden önce de ağırlıkları geriye doğru sallıyorlardı. Tam olarak ayaklarınızın üzerinde iniş yapmalıydınız. Eğer başka türlü iniş yaparsanız diskalifiye oluyordunuz. Yunanlılar, uzaklıkların ya da hızın kaydını tutmuyorlardı. Bu onlar için önemli değildi. Sadece kazanan önemliydi. Ve bütün zafer onun oluyordu. O zaman önemli olan oydu. Tabii hızı ya da uzaklığı yakından ölçmek için kullanabilecekleri pek bir şey de yoktu. Fotofin iş yapamazlardı. O yüzden o gün olanlar önemliydi. Ama üç ayrı çizgi olduğunu da görebilirsiniz. Bunlar, atlayıcının diğer atlamaları, ya da farklı atlayıcılar için çizilen işaretler olabilir. O hepsinden iyi atlıyor gibi gözüküyor.